Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve Mountain Blade 2 Bannerlord'a hoş geldiniz. Ortiz ya. Burada ne istiyorsun senden önce? Kaçak Avcılar ordusu. Tamam lan ne yapacağız? Konuşalım bakalım. Ben Tolgrave'yim efendim. Bir sıkıntınız varmış. Yardım etmeye geldim. Okey. Ne yapabilirim? Arpo e gidin ve hepsini öldürün. Tamam ben kendim öldüreceğim, öldüreceğim Arpotsi. Kaçakçıları öldüreceğiz. Yani sadece kaçak avcılar değil. bayağı kaçakçı. Ulan sen nereden çıktın? Sen ne istiyorsun? Fahiş fiyatlı amadiler. Hocam ne istiyorsun? Belki yardımcı olabiliriz. 6 demir ceferi. Ben burada almadım mı oğlum demir ceferini zaten? Tam 6 tane demir ceferi getiririm. Sıkıntı değil. Gece yarısı basabilirsek... Güzel olur. Minir dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur selam selam Ben Tolgaray Beyim siz kimsiniz acaba? Batanyalıların eski soylarından biri olan Pen... Ha, ne? Ben seni kral falan sanmıştım okey Pendragic Savaşı ne olmuştur? Kral Kaladog'un büyük zaferi. Kim buna gölge düşürecek bir şey söylemeyi cesaret edebilir ki? Kral Ayril bir av sırasında ortadan kayboldu ve Kaladog kral oldu kabileleri savaşa soktu. Kral Ayril, İmparator ile yeminlerle mühürlenmiş bir barış anlaşması yapmış olsa da hepimiz savaşmaya istekliydik. Gözümüzü intikam bürümüşken kutsal yemirleri ve onuru kim önemserdi? Sen çok hoş bir insan değilsin anladığım kadarıyla. Okey. Pusu çok iyi planlandığını ve uygulandığını hiç kimse yatsıyamaz. Ancak Sturgealıların İmparatorluğun ana kuvvetleriyle Landiyaların ise meşhur süvarilereyle çarpıştığında yatsıyamam. Dolayısıyla Şan ve Şeref'in büyük kısmının Battaniye evlatlarına ait olduğunu düşünmüyorum. Ne? Sonuçta ne kazandık? Sturgeallar bizden her zamankinden daha fazla nefret ediyor. Llandiyallar da imparatorluk paramparça oldu. Ne diyebilirim ki? Ben savaşların bir amacı olması gerektiğine inanırım. Ama sanırım halkın içinde benim gibi düşünenler azınlıkta. Okey, teşekkürler. Ee, bir sorun için yardıma mı ihtiyacın var senin? Savaşlarda çok asker kaybettim. En cesurlar ilk öderler. Ne yapabilirim sizin için? Okay. Dört tane Batanya asil savaşçısı. Ama ben hallederim. Lan köy yağmalanmış ya. Bekleyemiyor muyuz burada? Ya biraz etrafta belki dolaşıp falan bir şey yaparsak bulamıyor muyuz? Lan köy yağmalanmış abi. Kerefsizler her yeri yağma alıyorlar ya. Ulan medeniyet be biraz medeniyet algınız olsun. Demir cevheri. Bak demirden yapılmış bol bol şeyiniz var var. Demir cevheri vardır sizde. Evet. E 4 tane varmış burda. Ha burda ucuzmuş lan. Kaç lazımdı bize? 6 demir, ce demir cevheri lazım. Okey sonraki şehre gidelim. Teslim ol lan geber. Askerlerimi yollayayım bari ya 5 kişiye de şey yapmamak istemiyorum. Eee Ulan 4 kişi kaybettik olaya bak. Bu ne abi? Haydut lan bunlar. Abi dağlı, bak dağlı yazıyor ha dağlı öldürmüş sizi. Biraz doğru düzgün şey olun kendinize bir şey verin ya böyle şey mi olur? Sen miydin sendin? Ulan biz demirciye feri veriyoruz. Hiç düşünmedim ki demirci bize içlenecek şey yapacak şimdi. Demirciye mi ters yapıyor olacağız? Ne? Bazıları asil bir soyu bulmanın soruda olmaktan daha büyük bir onur olduğunu söylerdim ney? Neden böyle bir rastgele bir söz söyledin şu an? Neyse al. Al, al 6 tane iron ore getirdim. 12 artarak 12'ye yükseldi. Hamal başı lykos. Hah iyi. Hamal başının çok da şey yapmaya gerek yok. 711 dinar aldık. Eh biraz kar. Azıcık bir şey kar. Çapulcular ooo. 22 çapulcu. Saldır saldır saldır affetmeyeceğiz. Affetmeyeceğiz. Ee, değerli arkadaşlar. Okey ilk önce. Okçular Burada bir durun Buraya gelin Saldırın abi saldırın hiç yapmayın Okçular bir vurun ya Orası lao yine düşmüş Çünkü ne zaman düşmüyor Hayır Lan tüh be Üç tane seni le kaçırdık ama İmparator lejyonemiz artık harika O, okey tam bu lejyoner Lejyonerleri daha fazla yükseltemiyoruz okey Orasıyla atsan gelme abi sen burada kal. Lejyonerim var ulan. Lejyonerlerle gidersek, kremniopçularla, lejyonerlerle gidersek var ya parçaları orayı. Okey, saldır abi. Abi beni takip ediyorsunuz. Gelirse i̇şte kalabalıklar. Saldırın, saldırın, saldırın. Lejyoner bizim mi? Lan lejyoner neden bizimle de değil ya? Neyse kremli piyadelerimin falan var. Abi saldırın, saldırın, saldırın, saldırın, saldırın. Ah. Beni takip ediyorsunuz hala. Psç hala. Gaza gelmeyin, Gaza gelmeyin, Gaza gelmeyin. Gaza gelmeyin, bana gelin. <gülüyor> <gülüyor> tamam hala beni takip ediyorsunuz. Abi davolmuyoruz. Düzen önemli, birlikte durmak önemli, organizasyon önemli. Arayış geldi, soyguncu. Yapmam yapmam yapmam. Hücum hücum hücum hücum hücum. Yendik mi lan? Ayy yendik ha. Hey, hey yendik be. Korktum ha. Yenileceğiz diye korktum orada bir adam kaybedince. Sonra bu herifleri bir tane daha vurdu. Birisi ölü. Kim öldü? Klemli Okçu öldü ya. Neyse. Okçu almayız artık. Nasıl lan? Seviye 2 mi olduk? Ciddi misin? Klan seviyesi 2 mi oldu? Wow. Imperial Charger u 100'lük 60 istiyor. Benim biniciliğim 60 değil mi acaba? Imperial Charger'ı çünkü sanki sürebilir mi gibi geliyor. Neyse bir bakalım. Ulan paramız varsa her şeyi yaparız diyeceğim ve oraya gideceğim. Köyümüz olduğuna daha fazla vergi alırız. Taktikte ise bu ne? Süvari saldırıları %10 daha fazla moral kaybı neden olur? Wow. Okay. Arka. Ham wow. han bölgesine git oh bir de bunları sat of 9860 What? bu hiçbir şey tabii ki ama olsun bakalım sen sen iyileşmişsindir ha İyileştin sen evet bekleyin ben burada biraz bu garnizon birlikleri için benim 17 günüm var ben oraya gidip gelirim 17 günde yani dönüp hallederim ben buradaki herifleri paramız iyi her şeyimiz iyi şu an istediğimiz herhangi bir anda bir, herhangi bir kralın ee, şeyine girebiliriz. Hizmetine girebiliriz. Ama askerlerimin sanki biraz daha iyi olması lazım. Bir de kendimi biraz daha böyle imparyal yerlere bağlarsam fena olmaz gibi çünkü e, askerlerimin çoğu imparyal. Ama aslında hı. Hmm, kendimi köşeden kıyıdan bir yere bağlarsam ve bir tarafı güven almış olacağız bir nevi. İşte adamlar oho ben bunları işletireceğim lan olaya bak tamam okey çıkış hemen çıkıyoruz hemen çıkıyoruz ee, asker topla battaniyeli gönüllü al al bunları al ee, okey 53 mü wow sarım klanda yükselince farklı farklı şeyler yapabiliyoruz harika okçular siz harika insanlarsınız lakin size daha fazla ihtiyacım yok siz sürekli ölüyorsunuz siz hayata açılan şu herifte komutanınız olsun okey şu herifte über komutanınız olsun şu herif komutan, şu erif komutanın sağ kolu, siz de onların askerlerisiniz. Siz tek başınıza iş yaparsınız oğlum. Siz, sizler yaparsınız. Sizler müthiş şeyler yapabilirsiniz bu dünyada. Gidin, bağımsız olun. Kendinize yeni hayat amaçları bulun. Yaparsınız. Sizin isminiz tarihe kazanacak olan. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bak. Çünkü 17 günde benim bu erifleri yetiştirmem lazım. Sonra da biraz yukarılarda takılacağız çünkü yani o taraflarda erifleri kesmem lazım. Okey, beklemeyi bırak. Hah! Kaçak avcılar lideriyle bir konuş. Okey, selam. Bizi avlamak için mi buradasın bilmemişlerin, biz zenginlerden alıp fakirlere veren insanları. Sana para ödeyen bunu yediği, önünde yemediği arkasında bir sıraların. Belki bir anlaşmaya varabiliriz hocam. Ortak bir amacımız olduğunu sanmıyorum. Bende bir şey yok ki ya, ulan. Bakın, siz kötü insanlar değilsiniz. Kraliyet topraklarını terk edin. Ben de sizin suçlarınız unutulmasını sağlayayım. Haklı mıyım? okay. okay. Bunu kullandık artık. Daha şey bir şey kullanmalıyım. savaş olacaksa masumlarla çekecek. Aynen böyle şeyler yapmayın ya. Pek sanmıyor musun? Sizin lehiniz olur abi yapmayın gözünüzü seveyim. San lan san. Öldürmeyelim. Abi yapmayın. E hocam konuş konuşmaya çalıştık yani kusura bakma. Ya benimle böyle konuşma yani seninle bir konuşmaya çalıştık olmadı. Sıkıntı, büyük sıkıntı. Son bakkada bütün yolları kullandım. Bütün diplomatik kanalları kullandık ve olmadı yani. Şşş, geri çekilin geri geri. Adamları bilmiyoruz. Nerede bu herifler? Ho ho! Har har har. Geri geri geri geri geri geri. Oldukça geri gidiyoruz. Oldukça geri gidiyoruz. Ha karşıdan geliyorlar. Bir nehire girsin ondan sonra saldırılır. Saldırın oğlum saldırın şimdi. silika vuramadım. Kaçak avcılar tarafından öldürülmeyelim lütfen ya. Hocam saldırın. Saldırın. Neyse en azından bazı askerler için eğitim olur. Düşmanlar kaçamıyor. yazık. Şey herkes öldü güzel. Bende de olan var ama olsun. Yer açıldı grupta. Oğlum battaniyeler siz şey olmuyor musunuz hala? Wow, bunu giyiyoruz o zaman. Artık bunu giyiyoruz yapacak bir şey yok. Ha iyi. Güzel görünüyoruz ha. Karakter az çok bir şeye benziyor yani. Bir alsak baya güzel görüneceğiz. Ee, ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videonun keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ee, daha fazlası için abone olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.